Kusursuz enerjiyle tanışın. Dünyada fosil yakıtlar giderek azalırken sürdürülebilirlik hedefiyle geleceğin kusursuz enerjisi yola çıkıyor. Türkiye'nin elektrikli şarj istasyonu Q Şarj, fon bulucuda kitle fonlamasıyla yatırım turunda. Siz de Q Şarj'ın kusursuz enerjisine ortak olun.